Evet arkadaşlar videomuzu sonuna kadar izlerseniz limon sarımsak kürünü göreceksiniz videomuzun sonunda. Önce damar tıkanıklığı nedir? Damar tıkanıklığı arterlerin plaklar veya yağlı maddelerin damarları tıkanması sonucu oluşan potansiyel olarak ciddi bir durumdur. Bu plaklar arterlerin daralmasına ve sertleşmesine, kan dolaşımının ve hayatı organlara oksijen verilmesinin sınırlandırılmasına, kalp ya da beyindeki kan akışını potansiyel olarak engelleyebilecek kan pıhtılaşmasına neden olabilmektedir. Damar tıkanıklığı başlangıcında herhangi bir belirtinin fark edilememesi oldukça sık yaşanan bir durumudur ve birçok insan damar tıkanıklığına sahip olduğunu bilmemektedir. Diğer yandan damarlardaki bu tıkanıklık kötüleştikçe kalp krizi ve inme gibi hayatı tehdit eden sonuçlara yol açabilmektedir. Sağlıklı ve düzenli yaşam tarzı seçeneklerini tercih etmeyle ile damar tıkanıklığının önüne geçebilmekte, oluşması durumunda ise tedavi ve kontrol altına alabilmektedir. Damar tıkanıklığı belirtileri Koroner damar tıkanlıkları belirtileri. Koroner arterler oksijen içeren kanı kalbe taşımaktadır. Bu arterlerin plaklar nedeniyle tıkanması ortak bir belirti olan anginaya neden olabilmektedir. Angina kalp kası oksijen bakımından zengin kanı alamadığında ortaya çıkan göğüs ağrısı ve rahatsızlıktır. Angina göğüs üstünde baskı oluşturabilir ya da göğsün sıkışmasına yol açabilir. Bu durum ayrıca omuz, kol, boyun, çene ve sırt bölgelerinde hissedilebilir. Angina ağrısı bazen hazımsızlık ağrısı gibi olabilir. Angin ağrısı fiziksel aktivite sonrası dinlenme sırasında daha da kötüleşebilmektedir. Duygusal de acıyı tetikleyebilir. Koroner damar tıkanıklığının diğer belirtileri ise nefes darlığı ve kalp atış hızı ile ilgili problemlerdir. Kalbin en küçük damarı bile tıkanıklık oluşturabilmektedir. Bu durumda koronel mikrovaskular hastalık adı verilmektedir. Koroner belirtileri arasında ise nefes darlığı, uyku sorunları, yorgunluk ve enerji eksikliği bulunmaktadır. Karadüt damar tıkanıklığı belirtileri. Karadüt arterler beyni oksijen açısından zengin olan kanı tedarik etmektedir. Plak nedeniyle karadüt damarlarının tıkanması ya da tamamen tıkanması inme belirtilene yol açabilmektedir. Ee, bunun tıkanıklığı nedenleri nelerdir? Bakın. Ani güçsüzlük, yüzün, kolların ve bacakların özellikle vücudun bir yüzünde paralizi, hareket etmede yetersizlik veya uyuşma, konuşma veya anlamada zorlama, bir veya iki gözle birden görme sorunu, nefes alma problemleri, baş dönmesi, yürüyüş sırasında sorun yaşama, denge veya koordinasyon kaybı ve açıklanamayan düşmeler, bilinç kaybı, ani şiddetli baş ağrısı. Bu belirtiler tıbben hemen müdahale edilmesi gereken belirtilerdir arkadaşlar. Periferik damar tıkanıklığı belirtileri. Plak ayrıca bacaklara, kollara, oksijen zengin kanı sağlayan ana arterlerde da bu büyük atardemarlar daralmış veya tıkanmışsa hissizlik ağrı ve bazen de tehlikeli enfeksiyonlar ortaya çıkarabilmektedir. Periferik atardemar tıkanıklığın belirtileri şunlardır. Bacaklar veya ayaklarda uyuşma, bacaklarda veya ayaklarda soğukluk hissi, ayak renginde değişiklikler, soluklaşma veya kızarma, ayakların üstündeki tüylerin dökülmesi veya ayak tırnakları kalınlaşması, bacaklarda ya da ayaklardaki yaradığın geç iyileşmesi. Genellikle ayak parmaklarında Aralıklı ülserler ya da Cangren periferik arter hastalığı olan insanların yaklaşık yarısı herhangi bir belirti yaşamamaktadır. Belirtileri olan hastalar en sık görülen belirtiler aralıklı yürümeme, dinlenme arasıdır. Renal damar tıkanıklığı belirtileri Veren arterler böbrekleri oksijen içeren kanı tedarik etmektedir. Eğer bu arterlerde plak oluşursa kronik bir böbrek hastalığı geliştirebilmektedir. Böbreğin fonksiyonunu kaybetmesi sonucu kronik böbrek hastalığı ortaya çıkabilmektedir. Erken böbrek hastalığı genellikle hiçbir belirti göstermez. Hastalık daha da kötüleştikçe yorgunluk, idarara çıkma değişiklikleri, iştahsızlık, mide bulantısı, ellerde veya ayaklarda şişme, kaşınma ya da uyuşukluk ve konsantrasyon sorunları yaşanabilmektedir. Damar tıkanıklığı nedenleri, LDL yani kötü kolesterolün kanda yüksek olması, kandaki düşük HDL yani iyi kolesterol seviyeleri, yüksek tansiyon yani hipertansiyon, diyabet, aile bireylerinde bulunan damar hastalığı geçmişi yani ırsıyı olabiliyor, sigara içmek, şişmanlık ya da obazite, fiziksel hareketsizlik ya da çok az hareketlilik, egzersiz yapmama, yaşlılık. Arkadaşlar abone olmayı unutmuyoruz. Sağ alttaki kutucuğu görüyorsunuz. Okutucuktan tıkladığınızda limonsal kürünü izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tıklayın. Kürü seyredin arkadaşlar. Çok güzel bir kür ve çok kez kullanılıyor. Avrupa'da da kullanılıyor arkadaşlar. Teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı beğenmeyi unutmayın. Bizi izlemeye devam edin.